Başak kadın hiçbir şeyi beğenmez. Kendine sevecek bir şeyler bulur. Onları da Hint kumaşı gibi abartır. Kendi sevmediği insanı yerin dibine sokar. Gözden uzak yerlere saklar. Kemiğini kurutana kadar kötüler. Ama sevdiklerini altın suyuna batırır. Hele bir aksini iddia edin pes ettirene kadar var olan tüm kusurlarınızı yerlere sarar. Konu komşuya bile rezil eder. Herhangi bir kusurunuzda başarın önüne düşeceğinize kör kuyu bulup balıklama atlayın daha iyi. Daha acısız olacağı muhtemeldir. En iyisi gözüne gözükmemek, eleştirine kulak tıkamak. Umursamadığınızı anlarsa umudu keser. Başak kadının müdahale edemeyeceği, dilini uzatıp hoşnutsuz bakışlarını fırlatamayacağı bir bölge varsa beraberce oraya göç edip gönlümüzü yaşayalım deriz. Ama böyle bir dünya tabii ki yoktur. Başka her şeye maydanoz olmadan, en iyisini kendi bildiği için sürekli uyarmadan durmaz, duramaz. Başak'ın karakteri bu. Sorsanız her şey sizin iyiliğiniz, daha düzgün işler yapmanız, güzel görünmeniz, davranışlarınıza çeki düzen vermeniz, herkesce onay insanlar olmanız içindir. Kendini özelleştirdiği yaşam alanı, tüm pin bezediği, çamaşır sularına batırıp soktuğu yetmiyormuş gibi dünyayı da böyle aşırı düzgün bir hale getirmek ister, ona çalışır. Ama bu denli çeşitliliğin olduğu bir dünyada her şeyi tek bir insan arzusuna uyumlanması tabi zordur. Minimum temizlik, düzen ve konforistliğini elbette insanca yazı, yaşam için hepimiz anlayabiliriz. Başak kadını tatile gidelim deseniz yanına yemek koyar, erzakını hazırlar, yedek çarşaf alır, çatal bıçak taşır, olan hevesinizi kaçırır. Başaklar kadını çevresindekileri çok fazla eleştirse de en acımasız eleştirilerini kendilerine saklar. Genellikle isteklerini ve ihtiyaç duyduklarını ortak bir paylaşı bir araya getiremezler ve bu da kendi işlerindeki mükemmellik anlayışına uymaz. Başak kadınları kendilerini ve çevresindekileri çokça eleştirse de kendisine yapılan eleştirileri hoş, karşılamaz, hoşlanmaz. Bu eleştirileri oldukça sert ve kırıcı geri dönüşler yapar. Başak kadınları kendilerine güvensizdirler. İstedikleri gibi bir insan olamayınca kendilerine güvenleri bir nebze azalır. Her zaman için oldukları insandan çok olmak istedikleri insana kafa yorarlar ve hali hazırda olan iyi yönlerinde görmezlikten gelirler. Değişim onlara göre değildir. Başaklar değişimden pek hoşlanmaz. Bu da onların bulundukları durumu ayak yudurmalarını zorlaştırır. Hatta başarıların önüne geçebilir. Başaklar isteklerinin onların belirlediği zamanda olmasını isterler. Başkaları tarafından isteklerinin geri çevrilmesinden hoşlanmazlar. İnsanlara karşı her zaman olması gerektiğinden daha mesafeli davranırlar. Çünkü o soğuk görüşlerinin altında kırılmaktan ve incitmekten çok korkarlar. Bu sebeple sosyal olmak konusunda sıkıntıları vardır. Yapabileceğinden çok daha fazla işi aynı anda yürütmeye çalışır. Yapacağı işe yetişmeyince, yetiştiremeyince ya da zaman yetersizliğinden şikayet eder, dem vururlar. Başaklar aslında göründüklerinden daha utangaç insanlardır ve oldukça huzursuz bir yapaya sahiplerdir. Genelde kendi değerlerinin farkında değillerdir. Bu yüzden kendileri hakkında yapılan iyi yorumlara kolay kolay inanmazlar. Onların bulunduğu ortamda her şey muntazam ve düzenli olmalıdır. Mükemmellik ihtiyaçlarının sonu yoktur. Bu da onların huzursuz yapısına destek olur. Bir işi yapmadan önce en ince ayrıntısına kadar irdeler ve incelerler. Yaptıkları işi tam olarak kafalarındaki mükemmellik algısına ulaşmadan bırakmazlar. Bu yüzden bazen fiziksel ve ruhsal olarak yorgun düşebilirler. Her insanın kendi hatalarının farkında olup kendi kendisini eleştirmesi ve gideceği doğru yolu kendisinin bulması gerektiğine inanırlar. Eğer birinin bir hatası ya da kusuru varsa bunu ilk fark eden insanlar genelde onlar olur. Bu yüzden rahatsız olurlar, insanlara yardımcı olmayı çok severler. Fakat bazen bu durumu abartıp kendilerinin istemedikleri sorumlulukları yüklenmiş bir durumda bulurlar. Ayrıca yaptıkları yardımların kabul görmesini isterler. Eğer bu görülmezse bu durumu anlam veremezler. İlişkilerde genel olarak sorunları olan insanlarla birlikte olup onları değiştireceklerine inanırlar. Ama partnerleri çoğu zaman düzeltilmesine gerek olmadığına inanan insanlar olur ve sonunda acı çeken taraf da kendileri olur. Her şeyin en doğru olması gereken yola yapılmasını isterler. Bu da onların zamanlarının çoğunu bu işlerle harcamasına sebep olacağından hayattan zevk almaya vakitleri kalmaz. Başaklar içine kapanmaya fazlaca meyillidir. Sorunların konuşup halledebileceğini bilmelerine rağmen yine de işlerine kapanarak kendi kendilerine sorunlarını çözülemeyecek aşamaya getirirler. Çok konuşkan değillerdir, ketumlardır ve her şey işlerine tutmayı tercih ederler. Başaklar kontrolü aşıktırlar. Bu yüzden genelde kendilerine işlerinden geldiği gibi davranma izni vermezler. Etraflarındaki insanların ve kendilerinin karakter ve yapıları olduğu gibi kabul etmek onlar için zordur. Kendilerinde gördükleri eksiklikleri yaptıkları iyilik ve özveri ile kapatmaya çalışırlar. Hep başkalarının yükselmesine yardım ederler fakat kendilerine gördükleri eksiklikler yüzünden kendilerini yükselmeye layık görmezler. Zamanlarının çoğunu ayrıntılara bu olarak harcarlar. Bu da onların olaylara bir bütün olarak bakmasına engel olur. Başaklar çok detaycı insanlardır. Karşısındaki insanlar, ayrıntıya dikkat etmeyen insanlar ise onların konuşmasının her kelimesinden farklı bir anlam çıkartarak kendi kendilerine alganlık yapabilirler. Başak Burcu kadınları bu detaycılık huylarından her zaman çok geç hazırlanırlar. Bir yere gidecekleri zaman bu detaycılıkları yüzünden birisi yarım saatte hazırlanıyorsa o bir saatte hazırlanır diye söyleyebiliriz.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 Yataktan kalkar, kalkmaz, yüzünü yıkadıktan sonra yaptığı ilk şey yatak odasını şöyle bir toplamak olur. Bunlara alışmanızsınız. Bu kadın Geyşa ruhluydu, Pardon, tabii ki ya. Geyşa ruhlu değildir. Bu burçta doğan kadınların en büyük özelliklerinden biri çabucak daralıp küsmeleridir. Sizin söylediğiniz ufacık bir acı söz onun aylarca kendine gelememesine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 Kullandıkları ürünün etkili olması onlar için çok önemlidir. Giyimde rahat kıyafetleri, krem, kahverengi, yeşil ve gri tonları severler. Kıyafette kaliteye çok önem verirler. Marka giyinmeyi tercih ederler.